Merhabalar bu videomda sizlere 9-15 Eylül 2019 haftasının Astrolojik etkilerinden bahsedeceğim Ve özellikle bir dolunayımız var Bu dolunayından etkilerinden bahsediyor olacağım sizlere ee, Oldukça yoğun bir hafta Aslında Eylül ayı burç yorumlarında gerekse e, Aslında haftalık videolarımda ve günlük videolarımda Sürekli olarak değindiğim bir husus var Eylül ayı oldukça hızlı, oldukça hareketli Ve tam bir Eylül gibi yeni başlangıçları Yeni atılımları, açılımları tetikliyor konumda. Şimdi e, peki gün gün ne gibi astrolojik etkiler var ve hangi günler ne etkileri açacağız buna bakacak olursak. Ay-Oğlak Burcu'nda 7 Eylül'den itibaren ve haftaya Ay-Oğlak Burcu enerjisinde başlıyoruz 9 Eylül günü. Dolayısıyla 7 Eylül'den itibaren yani cumartesi gününden itibaren biraz daha resmi işlerimiz, sorumluluklarımız, geleceğimiz, kariyer hayatımız, e, üzerimizdeki e, yükler, e, sabır ve e, çaba sarf etmemiz gereken projeler özellikle geleceğimizi şekillendirmemiz noktasında sarf etmemiz gereken efor gibi konular gündemimizde olacaktır ay oğlak günlerinde. Biraz daha aslında duygularımızın geri planda kaldığı ve duygusal sıkışmışlık hissine sahip olduğumuz günlerdir. Çünkü ay oğlak burcunda çok rahat etmez arkadaşlar. Biliyorsunuz ay yengeç burcunun gezegenidir ve oğlak burcu yengeç burcunun zıt burcudur. Burada dolayısıyla ayın yani duygularımızın ee, rahat bir şekilde akışta olmadığı bir e, konumu vardır Ayolak günleri. Bu nedenle duygusal meseleler ikili ilişkiler, ailevi meseleler gibi konular Ayolak günlerinde e, çok da neticeye varamaz ancak e, sorumluluklarımız, kariyer hayatımız, geleceğimiz e, yapmamız gerekenler ve toplum önündeki imajı ve rolümüzle alakalı e, yapmamız gerekenler e, Ayolak günlerinde tercih edilebilir. Özellikle çalışmak, e, işle ilgili planlar ve projeler yapmak e, açısından ayağ olak günlerini tercih edebiliriz. Evet dediğim gibi haftaya ay oğlak enerjilerinde başlıyoruz. 9 Eylül günü aslında yine haftaya hızlı bir girişimiz var ve oldukça şanslı günlerden biri. Çünkü sabah saatlerinde hem Mars'ın Satürn'e hem de Merkür'ün Plüto ile güzel bir etkileşimi var. Şimdi Mars'ın Başak Burcu'nda olduğunu biliyoruz. 13 derece Başak Burcu'nda Satürn ise 13 derece Oğlak Burcu'nda konumlanmış olacak. Dolayısıyla toprak burçlarının arasında güzel destekleyici bir etkileşim meydana gelecek. Güzel bir üçgen açı meydana gelecek. Bu da özellikle parasal konularda, maddi konularda kendimizi garantiye almaya çalıştığımız belki yatırımlar, belki maddi durumumuz, gelirlerimiz, borç ödeme dengemizle alakalı konularda yeni atılımlar, kalıcı başlangıçlar yapabileceğimizi gösteriyor. Özellikle Mars'ın ve Satürn'ün doğasını inceleyecek olursak hayatımızda kalıcılık vaat etmesini temenni ettiğimiz bir takım girişimler, adımlar, bir takım çıkışlar, ee, belki bir zılam isteği, belki bir e, yeni iş girişimi, belki bir yeni bir ortaklık. E, artık haritamızda Başak Burcu ve Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlar her neyse bu alanlarda yenilikler ve bunu bunlarla alakalı atılacak adımlarda mutlaka kalıcılık ve istikrar aslında bize vaat ediyor Mars-Satürn etkileşimi. Bu açıdan e, bu güzel etkileşimi değerlendirmekte fayda var. Güzel bir pazartesiye başlıyoruz. Sendromsuz bir pazartesi ne kadar Ay-Oğlak Burcu'nda olsa da. Şimdi yine aynı gün içerisinde Merkürle ile da güzel bir etkileşim var. Merkür de başak burcunda. Merkür başak burcunun 20 derecesinde. Plüto ise 20 derece oğlak burcunda. Şimdi burada da biliyorsunuz Merkür daha çok iletişim, yazılı anlaşmalar, sözleşmeler, yazılı ve sözlü aslında her türlü iletişim araçları, her türlü anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, yazı çizi işleri Merkür'dedir ve zihinsel faaliyetler. Plüton ise daha kolektif bir jenerasyon gezegeni olduğu için daha çok genel etkileşimler içerisindedir ve dönüşümü getirir aslında yavaş ve artık geri dönülmesi güç dönüşümleri temsil eder. Burada özellikle yapacağımız bir anlaşma, bir sözleşme, bir kontrat akabinde hayatımızın dönüşmesi gibi şekilde tezahür edebileceği gibi bunun yanı sıra alacağımız bir haberle artık ruhsal olarak dönüşümü de gösterebilir. Yine başak ve oğlak aksında olduğu için özellikle maddi konuların ön planda olduğu ve maddi alanlarda iyileştirici etkiler altında olduğumuzu gözlemliyorum. Dolayısıyla bilhassa iş yeni işe başlamak, yeni iş anlaşması yapmak, ev kiralamak, ev satmak, yeni bir yatırım yatırım gayrimenkul alımı satımı bir kredi alımı veya kredi ödemesi borç alacak yatırım dengesi arasında yeni bir adım atma gibi bir niyetiniz varsa özellikle pazartesi gününü tercih edebilirsiniz arkadaşlar Çünkü bu alanda yapacağınız kontaklar görüşmeler atılımlar başlangıçlar hem kalıcılık vadet diyor hem de güzel dönüşümler getiriyor bu. Nazarla baktığımız zaman pazartesi günü aslında oldukça güzel bir e, gün ve ayın oğlak burcunda olması da aslında geleceğimizi şekillendiren kararlarda bizi destekliyor olacak dolayısıyla Özellikle bilhassa iş görüşmeleri anlamında e, veya zam e, beklentileri, e, zam isteği konusunda pazartesi gününü bence tercih etmelisiniz. Seneki yeni eğitim, öğretim yılında belki yapmak istediğiniz yeni başlangıçlar vardır. Mutlaka 9 Eylül günü bu açıdan e, şanslı bir gün arkadaşlar. E, İzmir'in kurtuluşuyla beraber artık bizim de maddi olarak bir takım şeylerden arınmamız ve kurtulmamız aslında sağlanıyor gibi. Uzun süredir birçoğumuzun hayatında... Gelir gider dengesizliği yaşanma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü biliyorsunuz malum ülke ekonomisi kötü durumda. Her ne kadar geliriniz stabil bile olsa gideriniz net olmadığı için her birimizin kendi bütçesine göre zorluklar yaşadığı bir dönemdeyiz. Bu etkileşim özellikle Eylül ayında biraz toparlanmamızı sağlayacaktır. Ve yeri gelmişken artı parantez söylemek istiyorum. Özellikle 2020'de Plüton'un yapmış olduğu etkileşimlerle beraber çok yoğun dönüştürücü bir gündeme gireceğiz. Bununla ilgili de videolar paylaşmayı düşünüyorum. 2020 gündemini artık yavaş yavaş geçiş yapmak istiyorum ama ondan önce Ekim ayı burç yorumlarınızı sizle paylaşacağım. Takipte kalırsanız, bildirimleri açarsanız ve kanalıma abone olursanız bir hafta içerisinde Ekim ayı burç yorumlarını da paylaşmayı düşünüyorum. Bu sefer tersten başlayacağım. Balık burcundan itibaren başlayacağım. Biliyorsunuz ben... Birkaç gün içerisinde tamamlıyorum seriyi ee, özellikle genel bir yorum, yorum olarak her bir burç için e, bu süreçte çok lüks harcamalar yapmaktan kaçının daha çok içsel benliğinizi ruhunuzu e, aslında e, büyütecek genişletecek e, yatırımlar yapabilirsiniz ve ee, hani gösteriş için veya şu Şunu demiş ki bu bunu almış Ben de bunu yapayım şeklinde hani Ekstra harcamalara girerseniz 2020 yılında zorluk yaşayabilirsiniz ee, Bunu açık ve net bir şekilde Söylüyorum çünkü biraz dar bir Boğaza doğru giriyoruz zaten bunların artık Sinyallerini hissetmeye başlamışsınızdır Yapacağınız yatırım ruhunuza ve benliğinize Farkındalık seviyenizi artırmaya yönelik olsun Ama Bu e, Başkaları için veya el alem ne der e, tanrısından tanrısının algısından artık çıkmaya başlayın çünkü farklı bir artık e, metafor içerisindeyiz farklı bir algı içerisindeyiz artık dünya farklı bir yöne doğru evriliyor arkadaşlar madde ile bağımızı ne kadar erken koparırsak e, ne kadar e, iyi bir şekilde aslında koparırsak mana bağlantılarımız o kadar hızlı bir şekilde açılacak ve özellikle farkındalığınızın artması ve ruh, ruhunuzu da artık beslemeniz gerektiğini e, fark etmek zorunda olacağınız bir süreç aslında her birimiz açısından. Böyle bir tekamül sürecinden geçiyoruz ve artık e, algılar, hayat algısı, e, dünya algısı tamamen değişecek 2020'den sonra arkadaşlar. Evet bu uzun dip nottan sonra... E, haftalık etkilere, haftalık enerjilere devam ediyorum. E, 10 Eylül itibariyle günü, Salı günü itibariyle Ay Burç değiştirecek arkadaşlar ve Ay Kova burcunda serine başlayacak. Artık biraz daha e, bütünü görmeye çalıştığımız, biraz daha e, çevremizdeki etrafımızdaki toplumsal meseleler, sosyal meseleler, siyasi meseleler, toplumun problemleri ve e, kendi perspektifimizden çıkıp biraz daha aslında nereye gidiyoruz ve ne için dünyaya geldik gibi bu aktif hale gelebileceği aslında e, aktivist e, kova burçlarının e, etkisi altına gireceğiz ve ay kova burcundayken özellikle hayallerimiz, vizyonumuz, geleceğimiz, bunun yanı sıra e, nereye doğru gittiğimiz, yaşam amacımız, e, ne yapmamız gerektiği, bağlı bulunduğumuz sosyal çevrede, arkadaşlık ilişkilerimiz öncelikle gündemde olur arkadaşlar. Aynı gün içerisinde güneş ile arasında sert bir etkileşim var. Bu etkileşim e, aslında e, Güneş'in 17 derece başak ve Neptün'in 17 derece balık burcunda bulunmasıyla gerçekleşecek. E, Güneş-Neptün arasındaki sert etkileşim bizi otoriteyle e, karşı karşıya getirebilir arkadaşlar. Özellikle hayatımızdaki otorite, baba figürleri, patronlar, belki devletle ilgili işler, e, belki geleceğimizle ilgili kurmuş olduğumuz hayallerle alakalı e, farklı bir düzlem yani hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışırken otorite engelini takılabiliriz. Bunlar bizi biraz e, zorlayabilir ve ne yapacağımızı ne yöne doğru gideceğimizi net bir şekilde belirlemekte zorlanabiliriz. Evet 10 Eylül günü gerçekleşecek bu Güneş Neptün karşıtlığıyla ile beraber özellikle otorite ile ilişkilerimizde bazı hayal kırıklıkları, beklentilerimizin tam olarak karşılanmaması ve idealize etmiş olduğumuz alanlarda yaşayacağımız sonradan olumsuz geri dönüşler bizi biraz bunaltabilir arkadaşlar. 12 Eylül günü ise Mars Jüpiter arasında sert bir etkileşim var. Burada özellikle videonun başında da bahsettiğim üzere Mars'ın Başak Burcu'nda olması ve Jüpiter zaten bir süre Yay burcunda olmasından mütevellit biliyorsunuz. Değişken burçların etkisini fazlasıyla hissedeceği yani ikizler, yay, başak ve balık burçlarının özellikle 15 derece civarında gezegen dizilimleri fazla olan kişilerin hissedeceği bir zorlayıcı etkileşim bu. Özellikle Mars, Jüpiter etkileşimi tartışmaları tetikleyebilir arkadaşlar. Aşırı hırslı davranmamızın aşırı girişkenlik ihtiyacımızın ee, tam olarak karşılanamaması yani abartmaması Abartılı hareketler, abartılı agresyon, abartılı girişim isteği, abartılı motivasyon biraz içimizdeki bereket ve bolluk enerjisiyle ilgili sorgulamalar yapmamızı sağlayabilir. Biraz gergin olabiliriz. Burada özellikle Mars'ın temsil etmiş olduğu girişkenlik, sportif faaliyetler, agresyon, öfke bunlarla alakalı abartılı tutumlar içerisinde olmamaya 12 Eylül gününden itibaren dikkat edelim ki zaten Dolunay'a kadar da bu etkileşim aslında devam edecektir. Yine aynı gün içerisinde ayın burç değiştirdiğini ve balık burcuna geçiş yaptığını gözlemliyoruz. Ay balık burcundayken biraz daha içimize kapanmak isteriz, biraz daha hayal kurmak isteriz, dış dünya ile bağlantımızı kesmek ve kendimizi biraz izole etmek isteriz. Bu nedenle ayın balık burcunda olduğu yoğun sanatsal duygularımızın yoğun e, hayal dünyamızın aktif olduğu bir süreç Aslında 12 Eylül'den itibaren başlayacak ve yavaş yavaş bizi balık burcundaki dolunaya doğru hazırlamaya başlayacak ay balık süreci <gülüyor> burada 13 Eylül'de e, Güneşle Plüten arasındaki e, iyicil açıda Aslında dolunayın etkilerini biraz daha hafif bir şekilde atlatmamızı sağlayacak güzel bir etkileşim ortaya çıkaracak arkadaşlar Güneş biliyorsunuz Başak Burcu'nda, Pülüta ise Oğlak Burcu'nda. Güneşle ile arasındaki bu güzel destekleyici açı özellikle 10 Eylül'de karşımıza çıkan otorite figürlerinin zorluklarını töler edecek. Ve hayatımızda güçlü dönüşümler, güçlü kararlar ve ne istediğimizi çok net bir şekilde bildiğimiz, kendimizden emin olduğumuz ve artık bu istek için gereken her türlü fedakarlığı yapacağımız bir süreç aslında başlatacak ki Dolunay'ın aslında teması da bu aslında. Çok fazla aslında dedim. Lütfen kusura bakmayın. Yani dolunay balıkta videomda bahsettiğim üzere bu dolunay bizim hayallerimizin peşinden gitmek için gereken neyse onu yapmamız gerektiğini bize hatırlatıyor olacak. Güneşle Plüto arasındaki bu üçgen açıda aslında bu dolunaya yine eşlik ediyor olacak. Evet güneşle Plüto arasındaki bu iyicil etkileşim dolunaya destek atarken aynı zamanda dolunayın akabinde bir saat içerisinde gerçekleşen Mars Neptün karşıtlığı. Biraz e, algılarımızı karıştıracak arkadaşlar burada özellikle yine değişken burçların fazlasıyla etkilendiği ve e, şartların e, değişikliğine şartların e, net Net olmayışına, ayak uyduramama gibi bir şekilde tezahür edecek gibi gözükmekte. Değişken burçlar biraz zorlanacak bu hafta içerisinde. Özellikle Mars-Jupiter etkileşimi ve mars Neptün etkileşimi. İkizler balık, başak ve yay burçlarını biraz daha fazla etkileyecek. Dereceler, orta dereceler olacak. Tabi dereceler de önem arz ediyor. mars Neptün karşıtlığıyla ile beraber özellikle... Bir işe başlamak istiyoruz. Bir şeyleri tamamlamak istiyoruz. Ancak e, burada bazı e, soru işaretleri var. Şartlar net mi? Şartlar belirsiz mi? Yoksa e, hani hiç bilmediğimiz bir yere doğru mu sürükleniyoruz? Hiç bilmediğimiz bir tarafa doğru mu yönleniyoruz? Veya bize şartlar net bir şekilde anlatılıyor mu? Bunlarla alakalı e, şartların aslında... Ee, geçmişle alakalı yapmış olduğumuz hataları e, tekrarlatabilme ihtimali diyeyim kısaca. Bizi biraz gelebilir arkadaşlar. Enerjimiz biraz gergin olabilir. Zaten biliyorsunuz her dolunay enerjisi biraz gergindir. Özellikle haftanın son günleri dolunayın etkisiyle beraber cumartesi gününün sabah saatlerinden itibaren fazlasıyla gerilimli, gergin, stresli, ne yapacağımızı bilemez bir halde ol oluşumuzun özellikle bizler üzerinde bırakmış olduğu tesirle. Cumartesi günü biraz sert geçebilir. Ama şunu düşünün. Balık burcunda gerçekleşen bu dolunay ne kadar sert açılarla, ne kadar aksilikler, engellerle karşı karşıya olursa olsun aslında hayallerimizi gerçekleştirmemiz için bize bir kapı aralayacak. Neptün de bu dolunaya eşlik edecek çünkü dolunay 20 derece balık burcunda, Neptün 17 derece balık burcunda ve Mars'a karşıtlık edecek. Burada öfkemiz hemen bir şeylerin olsun bitsin isteği biraz bizi yorabilir ve burada büyük beklentiler içerisinde olabiliriz ve hemen gerçekleşmesini isteyebiliriz. Bu hemen gerçekleşmesini istediğimiz şeylerle alakalı yaşayacağımız gerginlikdir bu. Ama bu. Üzerine emek vererek, zaman harcayarak, çabalayarak yapacağımız girişimler için hayallerimizi gerçekleştirmek önünde e, tek engelin kendimiz olduğunu anlayacağımız bir dolunay. E, bu şekilde haritalarınızdaki balık burcunun temsil etmiş olduğu ev alanlardaki yeteneklerinizi ve farkınızı ortaya koymak için biraz hafta sonu e, şapkanızı önünüze alın ve düşünün derim. Evet aynı gün içerisinde 14 Eylül günü oldukça yoğun bir günden var Merkür ve Venüs de Terazi burcuna geçiş yapacak. Dolayısıyla artık ikili ilişkilerin biraz daha bu iğneleyici bundan uzaklaşacağımız ve daha çok partnerimiz düşündüğümüz ilişkiyi nasıl yürütebiliriz, nasıl yönlendirebiliriz, ilişkiye yönelik ne gibi girişimler yapabiliriz, bunlarla ilgili kafa patlatacağımız bir süre başlayacak ve Merkür'in de Terazi burcuna geçmesiyle beraber özellikle evlilik, her türlü ortaklık, nikah, akti gibi sözleşmeler ve anlaşmalar konuşmalarda da şans yanımızda olacak arkadaşlar biraz Başak enerjisini artık hafta itibariyle bu hafta itibariyle yani Eylül ayının ortası itibariyle dağıtıyoruz diyebilirim dolayısıyla biraz daha kontağımız insan ilişkilerimiz ikili ilişkiler evliliğimiz partnerimiz ortaklıklarımız insanlarla kurmuş olduğumuz diyalog olacak hafta sonundan itibaren başlayan bu etki öbür haftalarda daha büyük tesisini göstermeye başlayacak Haftayı kapatırken haftanın son gününde ay balık burcundan çıkıyor. Dolunay enerjisi biraz dağılıyor ve e, ay koç burcundan seyrine başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla pazar günü biraz aktif geçirmek isteyebiliriz. Özellikle e, venüsün, e, merkürün, Ayla yapmış olduğu karşıtlıklar, benim isteklerim, e, ikili ilişkilerdeki rolüm gibi e, zıttıkları ortaya çıkarttığı için biraz e, ayın koç burcunda olduğu günler e, fazlasıyla her şeyi kafamıza takabilir ve biraz agresif hissedebiliriz. Oldukça da motivasyonu yüksek. Pazar günü doğa yürüyüşleri yapmak, sportif aktiviteler yapmak, partnerimizle didişmemizin önüne engel olabilir arkadaşlar. Çünkü böyle bir e, aslında... E, tarafı da var bu açının. Dolayısıyla biraz e, bedenimizi harekete geçirmeliyiz. Biraz daha doğayla etici olmalıyız ki o içimizdeki gergin enerjiyi dağıtabilelim ki dolunayla zaten biraz gerildik. Evet haftalık etkiler bu şekilde. burçlara ilişkin yorum yapmayacağım. Çünkü dolunay balıkta e, videomda e, yeterli e, paylaşımları yaptım. Burçlara ilişkin yorumlar zaten eylül ayı burç yorumlarında da tek tek gün gün mevcut arkadaşlar. E, haritanızda balık burcunu temsil etmiş olduğu alanlarla ilgili yeteneklerinizi e, hayallerinizi gerçekleştirmek adına destekleneceğiniz ve yeni kararlar alifesinde olacağınız bir dolunay her birinize mutlu bir hafta diliyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. E, ne kadar e, talep görürsem, ne kadar e, izlenirsem o kadar çok motive oluyorum ve o kadar çok içerik üretmek isterim. Ama sonuçta bizler de insanız. E, biraz e, kötü yorumlar e, veyahut e, bunun yanı sıra ilgisizlik e, ile karşılaştığım zaman benim de motivasyonum düşüyor. Çünkü bizler burada zaman ayırıyoruz. Sizlerle hem bilgi hem emek paylaşımı yapıyoruz. Dolayısıyla sizlerin de desteğini bu anlamda bekliyorum. Bildirimleri de açarsanız hemen hemen her gün en az haftada 3 defa video paylaşmaya çalışıyorum. Bildirimleri açtığınız takdirde videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Çünkü gündemi yakalamak adına videonun hemen izlenmesi önem arz ediyor. Çoğu zaman o gündemi açabilirim. O gündeme karşı aslında tedbirli olmak için çekmiş olduğum videolar bunlar. Ekim ayı burç yorumlarını da yetiştirmeye çalışıyorum. Bu hafta itibariyle paylaşmaya gayret göstereceğim. Yani önümüzdeki hafta itibariyle. Ee, en azından Ekim ayında nasıl bir yol çizmeniz gerektiğini de yavaş yavaş e, anlarsınız bu videolar e, eşliğinde. Bunun yanı sıra Satürn Retrosu bitecek. Önümüzdeki hafta buna ilişkinde bir video çekmeyi planlıyorum. Yani sırada çok video var arkadaşlar. Çok içerik var. Ancak zaman bulduğum ölçüde, zaman ayırabildiğim ölçüde elimden geldiğince paylaşım yapmaya gayret gösteririm Sizler de abone olarak aşağıda yorumlarda yeni video fikirleriyle ilgili fikirlerinizi paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Her birinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.